Evet kıymetli dinleyenlerimiz, güzel bir cuma gününden hepinize tekrar sevgi, selamlar. Yayın serilerimizin devamı ayetinde, İlker Hocam'la güzel bir yayına da başlıyoruz. Sizleri bilgilendirmek ve gündemi değerlendirmek için buradayız diyoruz. Bugün sizlere ben Aksaray'dan sesleniyorum. Bu hafta nasip olsa sporun engel tanımadığını kanıtlamayetinde görme engeller... B2-B3 az görenler futsal müsabakaları. Bir ikincilik ve yükselme lig maçları için buradayız. Yaklaşık 30'a yakın takım var ve bir o kadar da 350-500 arasında da sporcumuz var. Kendileriyle hem burada kaynaşacağız hem kendilerinde de engellerini aşıp nasıl spor yaptığını da görmüş olacağız diyorum ve uzatmadan İlker Hocamı selamlıyorum. Hocam hayırlı günler tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam size de hayırlı günler. İlk öncelik olarak Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Teşekkür Başarılar diliyoruz. Sağ olun Konuya direkt buradan girdiniz. <gülüyor> evet. Ee, nasılsınız? Hocam, evet. Gündemimiz e, çok yoğun. Maşallah. E, ben evet. izninizle e, İstanbul e, ziyaretleriyle konuya başlamak istiyorum. Değerli Tabii arkadaşlarım e, teşekkürler. Değerli arkadaşlarım e, dün e, gerçekleşen e, hatta evvelsi gün programlanan yani, e, yapılmasını beklediğimiz güzel bir e, aktivite, güzel bir etkileşim oldu daha doğrusu. E, kanalımızın, değerli hocamız Aliza hocamız, kanalımızın e, yayın yönetmeni, kendisi çok değerli insan, buradan talanlıyoruz. O şu anda görünmeyen kahramanlardan. Yayının sizlere ulaşmasında <gülüyor> Aynen. E, emeği büyük gerçekten. Aynen. E, Aynen. Aliza hocamın Beyazay Genel Merkezi'nde Beyazay Türkiye Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva ile engelli sorunlarını ayrıca AK Parti temsilcileriyle ile çok MHK üyesi temsilciler ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdi. Engelli bireylerin sorunlarını e, birebir aktardı ve neler yapılmasını gerektiğinde görüş alışverişinde bulundu. Bu hakikaten önemli bir e, durum. Yakın zamanda da zaten e, gündeme gelecek arkadaşlar bu konu. E, artık somut adım dediğimiz safhaya geçtik. Aynı gün içerisinde de e, değerli İlker Hocam'ın önderliğinde dediğim ben e, Twitter Hı. üzerinden çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Yani burada diğer Emine Hocam başta olmak üzere diğer hocalarımı da katkı veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bununla ilgili istatistikleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir çalışmaydı. Ve bu çalışmanın da sonuçları tabii ki oldu. Şimdi sözü İlker Hocam'a bırakıyorum. Bu sonuçları değerlendirmesi için. Hocam buyurun. Evet. Şimdi öncelikli olarak Ali Rıza Hocam'ı da ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Uğraşları, emekleri tartışılmaz. Sağolsun. Ee, İstanbul'a gidip bizimle ilgili görüşlerini bildirdi, taleplerini iletti. Ona şimdiden teşekkür ediyoruz tüm e, arkadaşlarımız adına. Evet. Daha sonra e, bu hafta güzel, evet güzel bir hafta geçti ama bu bir e, şöyle bir adım oldu, başlangıç oldu aslında. Şimdi e, şöyle düşünmek gerekiyor. Biz uzun zamandan beri, ee, engelli arkadaşlarımız arasında böyle bir birlik beraberlik ortamı yaratalım işte beraber hareket edelim çünkü ülke olarak buna ihtiyacımız var Sade engelli e, bilhassa e, engelli atamasına e, bekleyen arkadaşlar olarak değil ülke olarak buna ihtiyacımız olan zamanlardayız tabi bunu önce birey olarak sonra e, yani bir konuda hem fikir olan arkadaşlar yani her ne konu olursa olsun bu birlik beraberlik sağlanırsa ülkenin düzeni yani e, genel refah düzeyi zaten artmış olur. Onun için evet. biz buna bir adım attık. Bayağıdan beri uğraşıyoruz yani <gülüyor> takip eden arkadaşlar vardır herhalde. Çok uzun zamandan beri birlik beraberliği sağlamak, yürütmek, götürmek gerçekten zor işler ama uğraş veriyoruz. İnşallah bir başlangıç daha yaptık. <gülüyor> ee, yani burada atama bekleyen engelli öğretmen arkadaşlarımız olsun, sağlıkçı arkadaşa. Yani şimdi şöyle düşünürsek herkes memur oluyor sonuçta. Öğretmen olsun. Kesinlikle. Sağlıkçı olsun, mühendis olsun, mimar olsun. Bütün herkes sonuçta engelli memur oluyor. Evet. Tabii bazı, bazı e, kıstaslar var. Hı hı. Öğretmen arkadaşlarımızın farklı kıstasları var. Bizim farklı kıstaslarımız var ama önemli olan e, aynı çatı altında toplanabilmekte. Bunun adımını attık. Sağolsun TÜİN Hocamız var. Bize destek oldu grubuyla birlikte. Ee, işte Emin hocalarımız var. Onlar destek oluyorlar. İşte Seda hocamız var. Bunlar bu konuda. Serap hocalarımız var. Yani böyle bir birlik oluştu. İyi bir başlangıç oldu. Güzel ee, bir çalışma yaptık Twitter'da. İnşallah sesimiz duyuldu. Yani bunların devamı gelecek. Ee, hani Bu bir başlangıçtı. Yani e, nasıl söyleyeyim? Biz asla kırmak dökmek derdinde değiliz. Kimsenin e, hani kalbini kırmak e, derdinde değiliz. Yani amacımız güzel bir atama alıp birçok kişinin hayatının e, refah düzeyinin yükselmesinin derdindeyiz. Yani evet. çünkü istihdam her zaman dediğimiz gibi istihdam engelli istihdamı birazsa e, en büyük önem önem arz eden konu. Çünkü istihdam olduktan sonra herkesin hayatı kendiliğinden değişmek durumunda kalıyor zaten. O sebepten dolayı böyle bir çalışma oldu. Güzel bir hafta oldu. Tabii bunun devamı olacak. Tabii çeşitli görüşmelerimiz devam da etmekte de hala daha. Bakalım hayırlısı gelecekte güzel evet. günler görürüz inşallah. Güzel evet. bir atamayla diyelim. Ee, şöyle bir yine haftadır yayınlarımızda belirtiyoruz. Sağ olun Çetin Hocam, sizler de belirtiyorsunuz, bizler de. Yani biz icra makamı olan Sayın Bakanımız'dan bir e, açıklama bekliyoruz. Yani bu konuyla ilgili, atamalarla ilgili. İnşallah sesimiz duyulur. Güzel, mutlu, müjdeli haberler alırız. <gülüyor> bir de böyle bir durumumuz var yani. yani. Buradan şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Şu anda hani e, net bir açıklama yapmak istemiyoruz ama... Yakın bir dönemde evet. e, çok ciddi adımlar gelecek. Yani biz e, sanmayın ki hani işi size bıraktık. Hani size birlik olun diyoruz. Beraber olup diyoruz ama biz e, evet. sizler adına e, gerçekten olumlu e, somut adımlar atıyoruz. Çok yakında bunun da evet. e, gerek açıklamalarını gerek yayınlarını bizlerden duyacaksınız inşallah. E, şimdi i̇nşallah. hep aynı konuyu. E, gündeme getiriyoruz. Çünkü bu önemli bir şey arkadaşlar. Belki bazı izleyicilerimiz e, yadırgıya olabilir, haklıdır. Şimdi biz diyoruz ki hayat sadece EKPSS'den ibaret değildir diyoruz. Ya da e, kendinizi EKPSS'e merkezi atamaya kitlemeyin, bağlamayın diyoruz. Bakın evet. değerli arkadaşlar kurumlar açıktan alımlara hız verdi. Yani evet iş, iş üzerinden evet. Aynen son dönemde yani son bir ayda yaklaşık ben söyleyeyim yani şunu söyleyeyim. Bizim Facebook grubundan 10 taneden fazla kurum iş ilanı yayınladım arkadaşlar. Yani bakın evet. son bir aydaki gerçekleşen. Belki sayılar azdır. Yani arkadaşlar hani sayıların azlığını çokluğunu tartışmıyorum. Ama Aynen. bir kişi de olsa iki kişi de olsa, üç kişi de olsa bir alım var ortada. Yani, evet. İlker hocam. Bu alımlara nasıl başvuracak izleyici? Yani bunu bana çok soruyorlar. Hani sizden duymak isteriz. Bu tip alımları nasıl takip edecek bu arkadaşlarımız? Şimdi öncelikli olarak hocam teşekkür ederim. Öncelikli olarak işkur kaydı yaptırması gerekiyor. Bölün bulunduğu işkur il, il ya da ilçe müdürlüğüne en yakın işkur neresi ise işkur müdürlüğü. <gülüyor> ee, başvurusunu yaptıktan sonra tabii Kayıt işlemlere işte bitirmiş olduğu okullar, çalışmış olduğu iş yerleri, bütün hepsi kayıt altına alınıyor. Daha sonra bir danışman atanıyor sevgili saygı işte engelli birey kardeşimize. Ondan sonra artık ister kamu düzeyinde olsun, ister özel sektörde olsun ortaya çıkan hani iş imkanları danışmanı tarafından direkt telefonla bildiriliyor. Daha sonra Tabii. başvuru süreci, ondan sonra artık e, işe alım süreçleri devam ediyor. Bu şekilde Aynen. bir sistem var. Sistem veri kayıt tabanı var. E, hepsi e, kayıtlı. Yani e, ok bitirmiş olduğu bölüme göre başvurulabiliyor. Bunlar direkt danışman aracılığı. Kendisi e, mesela internet e, sitesinden de giriş yapıp bakabilir. Yani evet. ilanlar bölümünden hem kamuya hem özel sektördeki iş imkanlarına girip, çünkü bir şifre veriliyor. O şifreyle yani E-Devlet şey, e şifresiyle de girilebilir. Yani evet, oradan evet. takip edilebilir. Burada evet dediğiniz gibi bir hareketlilik var. Kamu hani açıktan dediğimiz hani işçi statüsü olsun, kamunun bazı kesimleri olsun buradan alımlar olabiliyor. Yani takip etmek lazım ama işte o prosedürler uyacak kişiye yani engelli kardeşimize. Hocam orada da engelli bireylerin kendine çok ihtiyacı Her zaman diyoruz da işte tahsilinizi geliştirin, belgelerinizi alın, ne bileyim boş durmayın. Yani arkadaşlar bu iş karşılıklı. Yani sizler bir şeyler yapacaksınız ki Allah'ın izniyle de emeğiniz boşa gitmez diyoruz. Hocam yani. şöyle bir şöyle bir şey daha var. Ben bugünkü bir haberi paylaşayım izninde. Ee, hocam, artık Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim gören e, çocuklarımızın da yaz okullarının e, taşımalı bir şekilde devamı gerçekleşecek arkadaşlar. Bunun da haberini vermiş olayım ben. Sayın Çok Bakan'ın biz zati bir açıklamasıydı bu. E, tekrar Hı. edeyim ben buradan size son dakika gelişmesi olarak da algılayabiliriz. E, mil, evet, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim gören çocuklarımızın taşımalı eğitimleri yaz boyunca da Devam edecek. Yani bu şu anlama geliyor. Artık engelli bireylerin doğduğu andan itibaren yaşamının her anında devlet elini koydu. Yani eğitim, sağlık, hani istihdam çok önemli. İlker hocamın dediği gibi inşallah onu da e, aşılacak. E, bu süreç devam edecek. Evet. Yorumlar varsa yorumlara bir bakalım hocam isterseniz sizin eşliğinizde. Bir bir bakalım hocam. Çünkü bu konuda da arkadaşlarımız ee, biraz yansın ediyor. Yorumları çünkü e, son 3 işte yaptığımız 3 bu dördüncü yayınımız. Bakamadık çünkü konular e, ağırlıklı üzerinden gittiğimiz için bugün evet. evet bir yorumlar gelebilir soruları cevaplayabiliriz. Bu şekilde devam edebiliriz yani. Evet. Şimdi ee, arkadaşlar arkadaşımız... yorumunuz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa yazın. Ee, biz yayın esnasında cevaplayacağız inşallah. Genelde İlker Hocam e, Üç en e, temel konu var gündemde. Yani bu Temmuz zamlarını bekliyoruz. Engelleyim evet. aylıklarına, bakım aylıklarına, ÖTV artışlarını bekliyoruz. Hocam, da. Evet, evet, evet, evet. O konular da var. Şimdi sanırım dün akşam ben son dakika habere olarak dün e, geç vakitte 10-11 gibi falan bir e, hocam sesiniz alabiliyor musunuz? Devam edin hocam duyuyoruz sizi. Hı. Ee, yani TRT Haber'de Sayın Bakanımız, e, e, Maliye Bakanımızın bir açıklaması vardı. Yüzde memura, şimdi ilk başlangıç e, bir memur zammı yüzde 40 seviyesinde olacağından bahsetmiş. Hı hı. Yani böyle düşünebiliriz ee, İnşallah. i̇nşallah. <gülüyor> Genel olarak i̇nşallah. E, engelli maaşı alan kardeşlerimize de yani böyle bunun üzerinde bir... E, Zamla karşı karşıya kalırlar, biraz daha rahat ederler. Evet, hocam e, yorum soru sanırım şu an için yok. E, sizi toparlamanızı istersek sizler e, gerçekten hani izleyicilerimize biraz daha heyecanlandıralım bu konuda. E, arkadaşlar çok ciddi çalışmalar var. Şu anda bunun detayını veremiyoruz çünkü netleşmeden. Evet. Netleşmediği evet. için evet. Yani kesin hani netleşsin İlker Hocam'ın ağzından dinleyeceğiz inşallah. Çünkü e, hani yayının başında da söyledim. Bizler gerçekten boş durmuyoruz. Yani sannetmeyin ki boş yayınlarla kalınıyor bu iş. Hayır arkadaşlar. Bakın e, en e, hani ta, sıcak başlık iki tane söyledik. Bir tanesi Twitter üstünden e, bir etkinlik gerçekleşti arkadaşlar. Yaklaşık 6 saat boyunca Twitter'da evet. gündem engelli bireylerde arkadaşlar. Bakın Aynen. 6 saat. Aynen boyunca Twitter'da kim giriş yaptıysa bürokrasiden tutun özel sektörden devam edin çıkın her neyse eee altı saat boyunca herkes engelli bireyleri gördü. Engelli bireylerin evet. sorunlarını gördü. isteklerini gördü, taleplerini gördü. Yani bakın ekrana geldi şimdi. Tabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet İlker hocam yorumlarınızı alayım. Şimdi burada ilk beşe girdik. Dün eee Twitter gündeminde. Ee, engelliye yüksek atama diye bir e, hashtag başlığımız vardı. Burada e, 31 bin e, tweetle ilk 5'te gündem yaratıldı. Yani yaklaşık 7 saate yakın bir süre içerisinde devamlı Twitter evet. popüler gündemde kaldık. Türkiye gündeminde kaldık. Yani yapılan istekler, arzular hani yani engelli e, EKPSS adaylarının e, konularla ilgili istekleri yazılı olarak metinlerde dile getirildi. Bunlar e, gerekli mercilere, makamlara ulaştığını düşünüyoruz. İnşallah bu konuyla ilgili gerekli adımların, somut adımların atılacağını da e, konusunda da güvenimiz so e, var. E, bekliyoruz. Yani işte tabii ki <gülüyor> bunun biraz hızlanmasını talep ediyoruz artık. E, ne diyeyim? İnşallah e, bu çalışmalarımız sonuç verir. Evet. İşte daha daha güzel işler çıkartırız. İnşallah yani engelli'nin engelli kardeşlerimizin yani her kesimde, her sektörde ben çalışabileceklerine inanıyorum. Kesinlikle. O şekilde evet. O nedenle devletimizden bu konuyla ilgili artık daha geniş kapsamlı, daha yüksek atamalarla. Bize destek ver vermesini bekliyoruz. İnşallah bakalım. Evet, i̇nşallah. Beklentimiz çok. <gülüyor> evet, evet. evet hocam. E, değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlar e, yayınlarımız bitmedi. Yayınlarımız bit bitmiyor, devam ediyor. artı bizler sizlerin için mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerden de evet. bizleri desteklemeniz adına kanalımızı takip edin. Abone olun, paylaşın. Twitter üstünden ee, bizim platformumuzu takip edin oradaki paylaşımları linkleri attığımız haberleri muhakkak sizde paylaşın ee, ki daha iyi sesimiz duyulsun bakın e, yine söylüyorum heyecanlandıran bir gelişme olacak yakında bekliyoruz bu çok e, yakındır arkadaşlar çünkü artık sistem biraz daha kendini rahatlatmak adına e, adımlar atılmaya başladı ve bunu da göreceğiz inşallah meyvelerini hep birlikte alacağız diyorum ee, şöyle bir şey de anekdotla yayınımızı kapatalım burada e, sporcu arkadaşlarımla hep birlikte sohbet ederken hiç tanımadığım bir arkadaşımın e, engelli öğretmen adayı kendisi e, kanalı ve Twitter üstündeki etkinlikleri takip ettiğini e, ayrıca teşekkür ettiğini ve kendisinin de buna katıldığını beyan etti yani arkadaşlar her kesime hitap ediyoruz, çalışıyoruz İlker Hocam uğraşıyor sağolsun yani gerçekten emek var. Çünkü Twitter bu alanda çok ses getirebilecek bir platform. Önemli. YouTube, bürokrasiye sesimizi duyurabileceğimiz canlı videoların olduğu sizin sorularınızın aktarıldığı bir alan. Yani siz bu alana ne kadar çok sahip çıkarsanız bizler o kadar başarılı oluruz sizlere karşılık bulursunuz. İnşallah diyorum. Hepinizi sevgili... Evet, e evet hocam. Çetin Hocam. Buyurun. Çetin Hocam, merhabalar. Merhaba hocam, hoş Kolay gelsin. Merhaba. Hiç bakmıyorsunuz, son dakika haberi paylaşıyoruz. Hiç izleyicilerimize paylaşmıyorsunuz. Yani ikinize de böyle bir tatlı tatlı kızıyorum öncelikle. Hocam ben <gülüyor> görmedim. <gülüyor> evet, Şimdi... İstanbul'daki etkinliklerimiz gerçekten çok güzel ve anlamlı. İstanbul AK Parti Teşkilatı Sosyal Politikalar Birimi bizleri görüşlerimizi almak üzere teşkilata davet ettiler. Bu çok önemli bir gelişme arkadaşlar. Ayrıca İstanbul'da yaşayan engelli bireylerimizin de İstanbul'da yaşadığı çok ciddi anlamda sorunlar var. Bu konuları da ele alacağız ve EKPS'si atamalarının da yüksek e, olması e, konulu e, talepleri e, İstanbul AK Parti e, teşkilat birimine e, sunacağız e, inşallah. Yani İstanbul AK Parti e, teşkilatı neden e, çok önemli? Yani Türkiye'de e, gerçekten yani e, sosyal politikalar alanında e, İstanbul'un çok ciddi anlamda ağırlığı var e, arkadaşlar. Yine e, yani Twitter'daki yaptığınız etkinlikten dolayı da size tebrik ediyorum. Yani e, şu anda çok somut e, adımlar e, atılıyor. Yani bunların bakın yani e, sadece konuşma laf değil. Yani hep böyle somut e, şeyler konuşuyoruz. Yani bir yandan e, sürekli yetkili yani bu işin tat tepesindeki insanlarla e, bu konuları konuşuyoruz. Yani. E, Evet, engelli öğretmenlerimiz, yani e, şu anda 10 tane belirlediğimiz e, gündem maddesi var. E, arkadaşlar ben yorumlarınıza da e, bakıyorum. Evet, EKPSS kontenjanlarını artırın e, diyorsunuz. Bu e, gerçekten e, önemli. Onun haricinde e, başlığı görünce heyecanlanmıştım demiş Fatma Hanım ama e, arkadaşlar heyecan e, devam, yani yolunda bulunuyoruz. Yolunda bulunmak bizden. Takdir Allah'tan yani neticede herkes üzerine düşeni yapıyor. Yani sizler de e, yapacaksınız. Yani bizler nasıl sahada etkinlik yapıyorsak ya bizlerin düzenlediği etkinliklere de sizler canla başla destek e, vereceksiniz arkadaşlar. Evet, e, ben bu konuları e, yani son olarak size yayınıza bir ekleme e, yapayım dedim. Gerçekten e, çok harika bir yayın yapıyorsunuz. Yani KPSS alanında e, Türkiye'de benim en güvenliğim iki isimsiniz. Yani hiç abartısız e, yani. sorularımıza. Biz izletinizi çok beğeniyoruz hocam. Çok sağ olun. E, i̇zleyicilerimize de e, çok teşekkür ediyorum. E, yorumlarınızı e, okuyoruz. E, kanun teklifi mecliste onaylansın. E, lütfen bunu e, dile getirin e, demiş Demet Hanım. İnşallah arkadaşlar artık şu saatten sonra Sahadayız. Yani e, devletin A'dan Z'ye bütün kademeleriyle e, görüşeceğiz, konuşacağız. Gerekirse e, kurumların önünde yatıp kalkacağız. Yani bu sorunları anlatacağız. Allah'ın izniyle. Bu konuda samimiyiz. Yani e, onu evet. söyledim. Lakin bir etkinlik düzenlendiği zaman da kusura bakmayın. Yani sizler de e, canla başla elinizden geleni yapın. Yani böyle... E, yani bu şekildeki hizmetleri yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani biz sahada Aynen. ne kadar koşturursak, arkada sizler olmazsanız olmaz. Yani bu işler. Ee, ben evet. bu konuları e, sizlere eklemek istedim. Ee, söz sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür evet İlker Hocam eklemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlarımıza? Evet, hani, evet. Bu açıklamada istinaden? Hayır Rıza Hocama buradan teşekkür ediyoruz. Ee, uğraşlarından vermiş olduğu emeklerinden dolayı. Gayet güzel bir adım tabii ki de İstanbul'da yani e, bu konu çok önemli dile getirmesi, Ali Rıza hocamın eme, e, emek vermesi. E, bu konuda Ali Rıza hocam'a tüm arkadaşlarımızın adına teşekkür ederiz. E, yani söyleyeceklerimiz bu konuda ne olabilir, ne diyebiliriz artık yani. Artık inşallah daha güzel adımlar atar, daha somut adımlar atar ve bunların karşılığını alıp ee, güzel günler görürüz diyoruz yani ne diyelim evet. inşallah evet, hocam. Allah, Allah yolumuzu açık etsin <gülüyor> amin. amin hocam çok teşekkür ediyorum e, emeğine sağlık e, başarılarımız daim olsun evet değerli izleyicilerimiz değerli kaderdaşlarımız takipçilerimiz az önce Ali Rıza hocamın da dediği gibi heyecan umutsuzluk asla bitmeyecek umutsuzluk yok heyecan var her bir cümlenin değeri var Emin olun bu işler böyle basit olmuyor, emek veriliyor. Kesinlikle Allah'ın izniyle de bu emekler boşa gitmeyecek. Sizlerden de gayret, çaba ve dua desteği önemlidir diyorum. Güzel bir Aksaray evet. akşamından sizleri sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerle sonra da artık biz de normal hayatta spor etkinliklerimize dönelim. Oradaki engelli evet, kardeşlerimizle birlikte... Ee, hayata tutunduklarını görüyoruz arkadaşlar. Sizleri de bu vesileyle yapabildiğiniz spor branşlarını da teşvik ediyorum. Ki hayata dört elle sarılıp moraliniz yüksek tutun arkadaşlar. Evet güzel bir yayını sizlerle tamamlamış olduk. Kıymetli İker Hocam'a, değerli Ali Rıza Hocam'a katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı takip edeceğiz, sorularınızı cevaplayacağız diyoruz arkadaşlar. Bir başka güzel yayında güzel ve hayırlı haberler almak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz kalın sağlıcakla